Merhaba arkadaşlar, Bim'den Starcom'un LCD bir kopyalama tabletini aldım. Bugün size bunları, bunu göstermek istiyorum. Resim yapan arkadaşların çok işine yarayacağını düşünüyorum. İsterseniz kutunun özelliklerini bir inceleyelim. A4 boyutunda çizim paneli. USB güç kaynağıyla çalışıyor, pir gerektirmez. Açma kapama LED ışık paneli aktif olur. 3 kademeli parlaklık ayarı var. Çizim için eğitici geliştirici bir üründür. Evet, paketi açayım içindekin de size bir göstereyim istiyorum. Evet oldukça iyi bir koruma yapmışlar. Şöyle bir USB kablosu var. İsterseniz bilgisayarın USB kaynağından ya da telefonun, şarj cihazının USB'sine takarak da çalıştırabilirsiniz. Evet paketi açtığımızda bizi. Şöyle bir pleksi tablet karşılıyor. Ve USB takıyoruz. Çizim yapıyorsanız çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Yeni baş çizime yeni başlayanlar için oldukça faydalı bir araç bence. Evet. evet. USB'ye taktıktan sonra şurada mavi bir ışığı oluyor. Evet, açma-kapama düğmesi de dokunmatik. Üç aşamalı. Hafif, orta ve yüksek ışı, ıı, ışık veriyor. Çiziminizi üzerine koyup diğer kağıttan kopyalayabilirsiniz. Ben görebilmeniz için ıı, 300 gram Bristol kağıdı da size göstermek istedim. Onda da oldukça net gözüküyor. Yani eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa Bim'den bakın derim. İyi günler. Oop, oop, oop.